Dünyanın her köşesindeki haber bültenleri karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Mazhar, Tarık Haber Not.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20.57'ye kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri seçip paylaşmamalıydım. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çakalıysak, Sosyal cep Haber, Pinterest, Tarık Lamp Telegram, TikTok, Tarık Facebook, Tarık LinkedIn, Tarık Haber, Yayı Tarık Tumblr, Tarık Haber, İnsan T.V. Tarık Haber, Reddit, Grant, Type 73, e YouTube, Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak, Big Olay'da yayındayız efendim. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz. Bu projeyi aynı da yayınladığımız resmi yayın kanalımız Tarka Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da videosunun sohbet otoları var değerli dostlar. Twitter'da sohbet otolarımızı takip edebilirsiniz değerli dostlar. 23'te yayınlan dostlar Twitch kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca ten non da kanalımız Stark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. habere haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Mağarada böyle arandılar. İstanbul birbirine kalkmışlardı. Flash haber yakal flash haber yakaladılar. İki kişi öldürüp polislere ateş açtılar değerli izleyenler. Son dakika haberi İstanbul'da polise silahlı saldırı düzenlendi. Kişi kişi öldür öldürmüş, saldırgan yakalandı. Son dakika haberine göre İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolüne durdu olan iki kişi polise ateş açtı. saldırganlar kaçtı. anların görüntüsü ortaya çıkarken Güven Güler attı. Saldırgan sabah saatlerinde Başakşehir'de iki kişiyi öldürdüğü öğrenirdi. Güler'in kaçarken bindiği taksinin sürücüsü. Güler'in sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim dediğini anlattı. Polis saldırganları yakalamak için Başakşehir'deki Mağaralara operasyon düzenledi. Güler akşam saatlerinde yakalanmış. Güncel. Son dakika İstanbul'da polise silahlı saldırı iki kişiyi öldürmüş. Saldırgan yakalandı. Son dakika İstanbul'da polise silahlı saldırı iki kişiyi öldürmüş. Saldırgan yakalandı. Son dakika haberi İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan iki kişi polislere ateş açtı. Saldırganların kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıkarken Güven Güler adlı saldırganın sabah saatlerinde Başakşehir'de iki kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Güler'in kaçarken bindiği taksinin sürücüsü, Güler'in sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim dediğini anlattı. Polis saldırganları yakalamak için Başakşehir'deki mağaralara operasyon düzenledi. Güler akşam saatlerinde yakalandı. Son dakika haberi, polise silahlı saldırının adresi Fatih ilçesinin nişanca mahallesi oldu. Polis memurlarının kimlik kontrolü için durduğu iki kişi silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Otel yandan saldırganların sabah saatlerinde Başakşehir'de iki kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Polis her yerde saldırganları ararken güvengülerin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün belindeki silahı çıkardı, tekrar beline koydu. Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim dedi ifadelerini kullandığı öğrenildi. Güler akşam saatlerinde yakalandı. Özel harekat devreye girdi. Polislerin kimlik kontrolü için durdurduğu iki şüpheli şahıs polise silahla saldırdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis her yerde aradı. Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Saldırganlar kamerada. Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Başakşehir'de sabah iki kişiyi öldürmüş. Polisi vuran saldırganın Başakşehir'de sabah iki kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Başakşehir Güvercin Tepe'de meydana gelen olayda bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden, 28, il cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, Güven Güler adlı kişinin yengesi Gülü Güler'i de 61, öldürdüğü Sevin Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. Taksi sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Polis her yerde saldırganları ararken güvengülerin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, Aksaray ışıklardan aldım altın sehire getirdi. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı, tekrar beline koydu. Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi. Polis çıktı. Şahıs uzun boylu, esmer, sesinde güven yazıyor, kolları dövmeli dediği öğrenildi. Polisten Mağara Operasyonu Polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenledi. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımurgaz Mağaralarına da Özel Harekat Polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı. Marketteki görüntüler ortaya çıktı. Saldırganlar markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların marketten bisküvi aldıkları, Çıkışta ise polislerle karşılaştığı belirtildi. Polislerin kimlik sorması üzerine saldırganların ateş ederek kaçtığı kaydedildi. Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la yaralıları ziyaret etti. Saldırgan yakalandı. 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler'in çekmecede polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi. Saldırganın viyadük altında saklandığı kaydedildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sinir krizi geçiren kadın önce eşyaları aşağıya attı, sonra balkonu yaktı. Tayvan'da şiddetli deprem. 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler. Erdoğan talimatı verdim diyerek seçim sonrasını işaret etti. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik.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 Ana haber ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 20 kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte sağlık durumu acın motor kazası geçirdi değerli izleyenler. Son dakika abone ol motor kazası geçirdi acın sağlık durumu nasıl işte ilk gelen bilgiler değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ünü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın motor kazası geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası hıza özel bir hastaneye kaldıran Ilıcalı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler de geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Magazin. Magazin. Güncel. Son dakika Acun Ilıcalı'nın motor kazası geçirdi. Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? İşte ilk gelen bilgiler. Son dakika Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi. Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? İşte ilk gelen bilgiler. Son dakika haberi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın motor kazası geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası hızla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler de geldi. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da motor kazası geçirdi. Ilıcalı Kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ilıcalı'nın sağlık durumuna ilişkin gelen bilgilere göre sağlığının iyi olduğu belirtilirken hastanedeki ilk kontrollerde kolunda kırık tespit edildi. Öte yandan kazanın ters yönden gelen bir araçla çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Kazada Ilıcalı'nın kullandığı araç, plastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Surbibor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı. Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber. Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 2057'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tırın altına bakınca yıkıldılar değerli izleyenler. Tırın altına bakınca yıkıldılar. Kardemir kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı. Bursa'da Kardemir trafik kazası meydana geldi. Pazarda seyyar satıcılık yapan yaşlı bir adam yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altına kalıp yaşamını yitirdi. Acı haber alan çocukları olay yerine gelip tırın altında babalarının cansız bedeni görünce tırın lastiğine dayanıp gözyaşı döktü. Ekipler yaşlı adamın çocukların tesel etmeye çalışırken yaşlı adamın ölümüne doğru yürüdüğü ve tır şoförünün onu fark etmeden hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Haber. Haber. Güncel. Tırın altına bakınca yıkıldılar. Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı. Tırın altına bakınca yıkıldılar. Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı. Bursa'da kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Pazarda seyyar satıcılık yapan yaşlı bir adam, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altına kalıp yaşamını yitirdi. Acın haberi alan çocukları olay yerine gelip tırın altında babalarının cansız bedenini görünce tırın lastiğine dayanıp gözyaşı döktü. Ekipler yaşlı adamın çocuklarını teselli etmeye çalışırken yaşlı adamın ölüme doğru yürüdüğü ve tır şoförünün onu fark etmeden hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Kahreden trafik kazası ve ardından yaşanan yürek yakan anlar, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesi Çınarönü caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahallede kurulan semt pazarında seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Bayram Damar, seyyar aracını bırakıp yolun karşısına geçmek istedi. Feci kaza ise bu andan sonra yaşandı. İşte o kazaya ilişkin tüm detaylar. Bursa'da feci kaza. Çocukları babalarının cansız bedenini görünce kahroldu. Damarın yolun karşısına geçmek istediği sırada facia yaşandı. O esnada caddeden geçen Ersin Bey idaresindeki tırın kör noktasından karşıya geçmek için hareket eden yaşlı adam, tır şoförünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kalarak olay yerinde can verdi. Olayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yoldaki trafik akışını kesti. Ses. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından damarın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morgun'a kaldırıldı. Ses. Hayatını kaybeden Ses. Bayram Damar'ın çocuğu ve yakınları Ses. babalarının başında gözyaşı dökerken Bir polis memuru onları sakinleştirmek için su itram etti Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor Yaşlı adamın önüme doğru yürüdüğü Tır şoförünün de onu fark etmeden hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı İhliya En çok aranan haberler Ses. İletişim Yardım Üyelik Gizlilik politikası Yasanmıyorum. RSC. Son dakika haber. Spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mail. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 25:70'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu kareleri ilk kez göreceksiniz. Yıllarca burada saklanmışlar. 9 odalı mutfak, tuvalet ee, değerli izleyenler. Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz. Çünkü yıllarca burada saklanmışlar. 50 metre uzunluğunda 9 odalı mutfak, tuvalet deponu yarsanız da Tele mücadeledeki kararlı operasyonlardan. Teröristlerin yıllardır saklandıkları mağara ilk kez görüntülendi. Çok sayıda yaşam malzemesi ve silahın yer aldığı mağarada 9 tespit edildi. Arayla varın arasında kalan bölge komandoların titiz çalışmalarıyla didik didik edildi. İşte operasyonların ardından otoya aç çıkartılan mağaradan ilk kaybedildi. Haber. Haber. Güncel. Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz. Yıllarca burada saklanmışlar. 50 metre uzunluğunda 9 odalık, mutfak, tuvalet, depo. Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz. Yıllarca burada saklanmışlar. 50 metre uzunluğunda 9 odalık, mutfak, tuvalet, depo. Terörle mücadeledeki kararlı operasyonların ardından teröristlerin yıllardır saklandıkları mağara ilk kez görüntülendi. Çok sayıda yaşam malzemesi ve silahın yer aldığı mağarada 9 oda tespit edildi. Evet. Ağrı ile Van'ın arasında kalan bölge komandoların titiz çalışmasıyla didik didik edildi. İşte operasyonların ardından ortaya çıkarılan mağaradan ilk kareler. Van'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin yıllardır kullandığı 150'yi aşkın sığınak, barınak ve mağara imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İlk kez göreceksiniz. 50 metre uzunluğunda 9 odalı. Ağrı'nın doğu ile Van'ın çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek 3533 metre ile Küçük Tendürek 3291 metre dağları, son zamanlarda yürütülen operasyonlarla teröristlerden temizlendi. Çok sayıda mağaranın bulunduğu zorlu coğrafyası ve vorkanik yapılarıyla yıllarca teröristlerin en önemli barınma alanlarından biri olan bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yer alan 4 teröristin, İkisi yeşil, biri turuncu, biri biri kategoride, de bulunduğu beş örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, önceden birçok şehidin verildiği bölgeyi terörden arındırarak güvenli hale getirdi. En yüksek zirvesine üst bölgesi kurulan ve Türk bayrağı dikilen bölgeye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı. Ayrıca Büyük Tendürek Dağ kraterinin etrafından dönen yolun dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutulması sağlandı. Hepsi imha edildi. Güvenlik güçlerinin kontrolü elden bırakmadığı Tendürek bölgesi ve zirvesinde teröristlerin yıllarca kullandığı mağara, barınak ve sığınaklar tek tek bulunup imha ediliyor. Volkanik taşlarla kaplı zorlu arazide de gündüz kavurucu sıcağı, Gecede soğuk havaya rağmen fedakarca görev yapan bir Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komandolar, termal kamera, gece görüşlü dürbün ve yerli silahlarla arama tarama faaliyetlerini icra ediyor. Saatlerce yürüyerek bölgeyi karış karış gezen, bakılmadık yer bırakmayan komandolar, şu ana kadar 150'nin üzerinde mağara, barınak ve sığınağa girdi. Komandolar, bu sığınaklardan 70'e yakınının sığınak ve barınak olarak kullanıldığını, 40 yakınında da yaşam malzemesi, cephane ve lojistik malzemelerin saklandığını tespit etti. Son olarak teröristlerin yıllarca barınma ve örgütsel eğitim için kullandığı, içinde mutfak, tuvalet ve depoların da bulunduğu yaklaşık 50 metre uzunluğundaki 9 odalı büyük bir mağara ortaya çıkarıldı. Kayaların arasında oluşturulan yarım metrelik gizli yes. mağaraya giren komandolar, mağarada yüzlerce tüp, iki jeneratör, 9 dökü, taşınabilir güneş enerjisi paneli, kablolar, soba, ocak, içi benzin ve mazot dolu 7 7010, kıyafet, ayakkabı, tencere ve tava, battaniye, ütü ve masası, ilaç, yüklü miktarda makarna, şarek, şeker, pirinç gibi gıda malzemeleriyle kitap ve birçok örgütsel doküman ele geçirdi. Bölgeyi didik didik arayan komandolar, mağaranın bir kilometre aşağısında yarım metre genişliğinde, 6 metre uzunluğunda teröristlerin cephanelik olarak kullandığı bir başka mağara buldu. Güvenliğin sağlanmasının ardından içeri giren komandolar, burada da çok sayıda Kalaşnitörf, çeşitli silahlara ait 80 bin fişek, 16 el bombası, tabanca, şarjörler, basma düzenek ve örgütsel malzemeler ele geçirildi. Delin niteliği taşıyan malzemelere el konumluğu, sığınak, Barınak ve mağaralarla ele geçirilen diğer malzemelerin imha edildiği zorlu operasyonu, Anadolu Ajansı muhabirleri görüntüledi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, LSS. Son dakika haber. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-50'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Şimdi ne olacak? Galatasaray'da yenge krizi yaşanıyor. İkarca çıldırdı değerli isteyenler. Yani şey. Galatasaray'da yenge krizi Icardi çılgına döndü. Şimdi ne olacak? Son dakika haberine göre Galatasaray'ın PSG'lerin kiralık olarak kadrosuna kattığı Yıldız oyuncu Marikio Icardi ülkesinde gündemden düşmüyor. Van Danara ile çalkantılı bir ilişki olan Yıldız oyuncu için Ajantin'de yay, yayın yapan bir TV kanalında fiyasko bir ortaya atılırken Icardi'nin meyaceni de yapan eşi Van paylaşımında gündem oldu. İşte detaylar.